bir doğru eksi 3'e 6 ve 6'ya 0 noktalarından geçmektedir. Bu doğrunun denklemini nokta eğim, eğim kesişim ve standart formda bulunuz. Çok güzel. Aynı denklemi yazmak için kullanabileceğimiz 3 tane yol var. Eğer bunlardan bir tanesini bulursak diğerlerine çevirmek çok kolay. Önceki videolardan bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Nokta eğim formunda x1 ve y1 bu noktada doğrunun üzerine bulunan bir noktayı kullanacağız. Eğer x ve y'ye 1 veya 2 gibi alt simge eklenirse, doğrunun geçtiği herhangi bir noktanın değerlerini buraya yazabileceğimizi gösterir. Eğer x'e ve y'ye 1 yazıldıysa bu da belli bir noktanın koordinatları veya belli x ve y'nin değerlerini yazabileceğimiz anlamına gelir. Şimdi bir örnek yapalım daha iyi anlayacaksınız. Nokta informunu yazmak için doğrunun üzerindeki bir nokta ve eğimi bilmeniz gerekir. Ve eğer doğrunun denklemini nokta eğim formunda yazacaksak, y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 diyebiliriz. Bu videoda bunu yapacağız zaten. Eğer eksi 3'e 6 noktası doğrunun üzerindeyse, şöyle yazabiliriz ki, y eksi 6 eşittir m çarpı x eksi eksi 3, evet. Yani belli x ve y değerlerimiz var. Bunlar da eksi 3 ve 6. Bu, nokta eğim formuydu. Eğim kesişim formu ise, y eşittir mx artı b olacak. Buradaki m eğimi ifade ediyor. b ise, y kesişim noktasını. Doğrunun y ekseni ile hangi noktada kesiştiğini, yani x 0'a eşitken, y'nin değerini gösteriyor. Ve standart formun denklemi ise ax artı b'ye eşittir c. Aslında burada 2 sayı var. Bunları doğrudan grafiğe çeviremeyiz. Hadi şimdi de tüm bu formların cevaplarını bulalım. Ama ilk olarak eğimi bulmamız lazım. Eğimi bulduktan sonra nokta eğim formunu hesaplamak çok kolay. Hatırlayalım eğim m olarak ifade ediliyordu. Bu da y eksenindeki değişim bölü x eksenindeki değişime eşit. Pekala, y eksenindeki değişim miktarı ne kadardır? Burası hedef noktamız olsun. Peki, bu noktadan buraya gideceğimizi düşünelim. Peki, burada y'deki değişim ne kadar? Evet, ilk noktadaki y koordinatı 0, İkinci noktanınki 6. Yani 0 da bitiyor, 6'dan da başlıyor. 6'da başlıyor, 0 da bitiyor. Peki, bitiş noktasının x koordinatı ne? Bu da 6. Peki yaptıklarımı anlamanız için şimdi üstünden çizerek geçeceğim. Bu 0, buradaki 0. Bu 6 ise başladığımız y noktası, buradaki 6. Son olarak ikinci y değerini istiyoruz. Bu da buradaki 6, e, buradaki ve bu değerden başladığımız x değerini çıkarmak istiyoruz. Evet, başlangıçtaki x değeri de burada yani eksi 3. Evet, ne yaptığımızı bilerek ilerleyelim. Bu eksi 3, işte buradaki eksi 3. Yani demek istiyorum ki, eğer bu noktadan bu noktaya gidersek, y 6'dan aşağıya düşüyor değil mi? 6'dan 0'a gidiyoruz. 6'dan azalarak gidiyor. Yani 0 eksi 6 eşittir eksi 6. Evet, şimdi mantıklı oldu. y 6'dan başlayarak azalıyor. Peki, eğer bu noktadan bu noktaya gidersek, x'in değişimi ne olacak? Peki, eksi 3'ten 6'ya gidiyoruz. Yani kaç birim ilerliyoruz? 9 birim ilerliyoruz. İşlemi de yapalım. 6 eksi eksi 3, yani bu ne demek? 6 artı 3 demek, bu da 9'a eşittir. Peki, 6 bölü 9 ne? Evet, bunu sadeleştirelim. 2 bölü 3 olur, pay ve paydayı 3'e böldük. Yani buradaki 2 bölü 3 bizim eğimimiz oldu, m değeri oldu. Yani artık nokta eğim formunu kullanarak denklem kurabiliriz. Bir noktamız var. Yani bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Mesela eksi 3'e 6 noktasını alalım. Eğimimizi de bulduk. Şimdi de nokta eğim formuna getirelim. Yapmamız gereken y eksi. Bu iki noktadan bir tanesini seçeceğim. Tekrar y eksi buradaki y değeri. Yani y eksi 6 eşittir eğim. Bu da 2 bölü 3'e eşitti çarpı x eksi x koordinatı. Tamam. Evet, x değeri yani eksi 3. x eksi eksi 3 ve bitti. Ama biraz sadeleştirelim. y eksi 6 eşittir eksi 2 bölü 3 çarpı x. Evet, x eksi eksi 3 ise x artı 3 ile aynı şey demek. İşte noktayıın formunda oluşturduk. Şimdi de, Cebirsel olarak bunu eğim kesişim formuna dönüştürelim. Birlikte yapalım. Karışmaması için eğim kesişim formunu turuncu renkte yazalım. Evet işte bu eğim kesişim formu. Bunu basitleştirmek için ne yapabiliriz? Evet parantezi eksi 2 bölü 3 ile çarpalım. Yani y eksi 6 eşittir. Sadece eksi 2 bölü 3 kesrini dağıtıyorum burada. Yani eksi 2 bölü 3 çarpı x eşittir, eksi 2 bölü 3 x. Ve eksi 2 bölü 3 çarpı 3 ise bu da eksi 2. Şimdi de eğim kesişim formuna dönüştürelim. Sol tarafta y'yi tek bırakmak için, yalnız bırakmak için iki tarafa da 6 ekleyelim. Denklemin her iki tarafına da 6 ekleyelim. Peki, denklemin sol tarafında y kaldı. 6 ve eksi 6 sadeleştiler. Yani y eşittir eksi 2 bölü 3x kaldı. Eksi 2 artı 6 eşittir 4. Yani bu bizim eğim kesişim denklemimiz. mx artı b, b bizim y kesişim noktamız. Yapmamız gereken son işlem ise, bu denklemi standart formla yazmak. Cebirsel olarak değiştirerek yani x'leri ve y'leri denklemin bir tarafına toplayarak yapacağız. Pekala kolay. Her iki tarafı da 2 bölü 3x ekleyelim. Buraya yazmaya devam edelim. Yani y eşittir eksi 2 bölü 3x artı 4. Bu eğim kesişim formunda yazılmış denklemimiz. Denklemin her iki tarafına da 2 bölü 3x ekleyelim. Bu işlemde 2 bölü 3x ekliyorum çünkü denklemin sağ tarafında eksi 2 bölü 3x var ve sadeleştirmek istiyorum. Yani bu durumda denklemin sol tarafı ne olacak? İlk olarak denklemin sol tarafını yazarsak, 2 bölü 3x eklemiştik, artı y eşittir, bunlar sadeleşiyor, 4. Bu da denklemin standart form şeklinde yazılmış hali. Eğer daha düzgün yazmak isterseniz kesirsiz de yapabiliriz. Bu denklemin her iki tarafında da 3 ile çarparız. Peki bunu yaparsak ne olur? 23x çarpı 3 eşittir. 2xy çarpı 3 eşittir 3y. Ve son olarak 4 çarpı 3 eşittir 12. Evet, bu denklem bir öncekinin aynısı. Ama bunda sadece her terimi 3 ile çarptık. Eğer bu işlemi sol tarafa uygularsanız, sağ tarafa da uygulamak zorundasınız. Ve işte bu da standart formu haline yazılmış denklemimiz.